Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ahmet Kanalıma Hoşgeldiniz Yeni Bir Videolara Daha Karşınızdayım Arkadaşlar Bu Videomuzun Konusu Türkiye'de ilk Bir Şekilde Sanırsam Arkadaşlar Discord V14 Ayarlamalı Ve Slashlı Rainbow Rollbotu Öncelikle Arkadaşlar Videoya Geçirdim Önce Söyleyeceğim Bazı Şeyler Var Lütfen Buraya Atlamayın Arkadaşlar altyapıyı almak için açıklama kısmında verdiğim Discord sunucuma gelmeniz gerekiyor. Bu sunucuya gelmeden arkadaşlar altyapıyı kesinlikle alamazsınız. Öncelikle onu bir söylemek istiyorum. Sunucuya geldiğiniz zaman arkadaşlar buradaki butona tıklayacaksınız. Bu rosenle var diyor neyse. Üye rolünü almak için bu butona tıklayacaksınız. Buraya da tıklayabilirsiniz ama cowboy kapalıyken bu butonu kullanmanızı tavsiye ederim. Üye rolümüz verildi. Hemen buradan ne yapacağız abi? saps rol kalanına geleceğiz buradan ne yapacağız arkadaşlar sabitlenenleri açacağız ne diyor burada kanala abone olup bildirim açıp son videoya like yorum olacak şekilde tam ekran bir SS atlayız şimdi arkadaşlar hemen şöyle yaptığımız gibi hemen bir tane atan arkadaş orada <gülüyor> bu arkadaş gibi bildirim açacağız böyle bir SS atacağız. tamam Ondan sonra ses attıktan sonra ben de skovo ile bu şekilde rol vereceğim ve siz de arkadaşlar buradaki altyapılara erişebileceksiniz. Şimdi e, burada altyapının kanalını göreceksiniz. Ona ben açacağım bunu zaten. Sıkıntı yok ama. Şimdi siz burada altyapının kanalını gördüğünüz zaman altyapı burada olmayacak. Neden olmayacak? Altyapıyı arkadaşlar video yayınlandıktan yarım saat sonra ekleyeceğim. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorum diyorsanız arkadaşlar, çok kişi altyapıyı yani video yayınlandıktan sonra direkt olarak alıyor ve direkt altyapıyı alıp kullanmaya başlıyor. E yani sen videoyu izlememişsin kardeşim bana bir yararını dokunmamış sen niye bu alt alacaksın ki değil mi Şimdi bu süre 15 dakika falan da olabilir videonun sonuna göre onu size videonun sonunda söyle. Şimdi altyapıyı aldıktan sonra arkadaşlar sunucudan çıkmayın çünkü sunucudan çıkanlar kalıcı bir şekilde banyo Ve hiçbir şekilde bir daha bu sunucuya giremiyor Şimdi arkadaşlar geldik altyapımıza Şimdi ne yapacağız buradan Altyapıyı indirdiğiniz arkadaşlar config olsasını geleceğiz Buradan botumuzun tokenini arkadaşlar düzenleyeceğiz. E, prefix slash olmak zorunda çünkü burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Slash'a ayarlı bir şekilde komutlar dolayısıyla slash yapmadığınız zaman Bu altyapı çalışmayacaktır. Şimdi şöyle Hemen orada ayarlamanız gereken bazı şeyler olacak e, Öncelikle bu isteğe bağlı bir şey yani bu e, Komut sıfırlandıktan sonra Database'den vurur. Silsin mi yoksa silmesin mi? Bu bölü burada ayarlayabilirsiniz. Şuradaki iki sılaşı kaldırdığınızda arkadaşlar bu zaten buraya işlenmiş olacak şimdi aynı şekilde bu 750'nin bu rolü rengini değiştirme arası bu 750 olarak kalsın ben böyle tavsiye ediyorum sizlere 500 yaptığınız zaman çok hızlı bir şekilde değiştirecektir yani siz bilirsiniz ben bunun 750 olarak kalması taraftarıyım Arkadaşlar şimdi hemen node nokta yazalım Tabi siz node nokta yazmayacaksınız npm'i yazacaksınız npm'i yazdıktan sonra modülleri yüklüyecek Modüller yüklendikten sonra arkadaşlar siz buradan node nokta yazarak botu başlatacaksınız Aynı şekilde benim yazdığım gibi Bu botun başlatması zaten burada cowboy test aktif edildi diyor Buradan arkadaşlar Hemen Discord rol ayarlı yazarak Buradan hemen rolümüz sesli katılım olarak ayarlıyor Ayarladıktan sonra burada database'e kaydediyor zaten Hemen buradan ayarladıktan sonra Disco yazıyorum Ve arkadaşlar rolümün rengini değiştirmeye başlıyor Burada söylemek istediğim bazı şeyler var bu renk değiştirmesi gördüğünüz gibi doğru. Bu e, sanırsam api'den kaynaklı. Ben de tam neden olduğunu anlayamadım ama sanırsam api'den kaynaklı. Farklı bir sunucuya geçtiğiniz zaman bu e, rol değiştirmişlerim devam ediyor. Ancak bir süre sonra orada da duruyor. Ve bir, 1-2 bir saat gibi bir sürenin sonunda arkadaşlar tekrardan rol rengi değişmeye başlıyor yani sıkıntı yok. Hemen şöyle diskomuzu durdur yapalım. Pardon. Disko durdur yapalım. Ve Discord durduruldu. Hemen buradan test sonuç kanalına geldiğim zaman arkadaşlar buradan tekrardan bir discord diyelim ben bölümü ayarladığım için arkadaşlar bir sıkıntı olmadı yani bu arada bu altyapının test işleminde bana yardım eden Ghost da çok teşekkür ederim arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi rengimiz değişiyor arkadaşlar burada gördüğünüz gibi rol rengimiz değişiyor hatta buradan e, burada denetim masa, e, denetim kaybından denetim masası istiyorum buradan Rölyemizin rengini görebiliyorsunuz. Şimdi Discord durdur dediğinizde de arkadaşlar Discord durdur dediğinizde de evet gördüğünüz gibi rölyemizin rengi değiştirme işlemi durdu. Hemen bunun açıklamasını da yapayım. Ee, bu Discord durdur komutu kullanıldığında kardeşim sen bu embed mesajını at, sonra da bu e, Discord'un rengini aku olarak ayarla şimdi bu rengi siz değiştirebilirsiniz buradan hemen şu iki tırnağı silip şuraya bir tırnak koyup buradan seçebilirsiniz haberiniz olsun böyle bir seçim yapabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar bana altyapıyı yapmak ve paylaşmak düşüyor size de arkadaşlar büyük kullanmak ve hataları çözmek düşer şimdi ee, ne yapacağız altyapıyı nasıl alacağız diyorsanız bir daha göstereyim şimdi Arkadaşlar açıklama kısmındaki Discord sunucuma geliyorsunuz. Bu arada koyuyorum eklemeyi unutmayın. Açıklama kısmında linki var yine aynı şekilde. Buradan üye rolünü e, alıyorsunuz hemen. Alayım ben şöyle üye rolünü verildi diyor. Buradan hemen Sab Score kanalına geliyorsunuz. Sabit açıyorsunuz. Kanala abone olup bilirim açıp son videoya yani bu videoya like ve yorum atıp arkadaşlar tam ekran bir esas atıyorsunuz. Ardından ben de size arkadaşlar kol boyda şu şekilde rolünüzü veriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar altyapı videolarımın lastik gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. E, bu kanala video öncelerinizi yazabilirsiniz. Bu videosu arkadaşlar için kanalına video, video önerilerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Altyapım e, kanalla. Altyapı video paylaşıldıktan 15 dakika sonra arkadaşlar Hemen hatta kanalı sizlerle beraber açalım ve 14 Disco Roll Disco Roll Botu Altyapı arkadaşlar video yayınlandıktan 15 dakika sonra bu kanalda olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik videomun sonuna Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya da özellikle bir like ve yorum atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay